Bugün oyun var mı? Oynarız. Ne oldu? Hiçbir şey anlamadım ya. 20 tane dünyanın en şanslı insanıymış bu ya. Ev yıkılıyor var arada götüm götüm. arabalardan dolayı <gülüyor> refleks Bunu biliyorum. Bu çok kötü abi. Bak. Görüyor musunuz? <gülüyor> Marty go picks it up and here he just could not. Vardy Bir Spider-Man lan. Ah be dayım. Ah be amcam. Yo adama döndü. on. Ne oldu ne oldu? You may want Aradan geçti. Pas siktir. Za. Jetzt Marcel eskiden otururduk böyle sabah kaoltlarında bunları izlerdik ailecek. Tabii ben de onu devraldım. benziyor değil mi? Tabii Drone düştü herife. Esse <Gülüyor> uh <-huh. gülüyor> Kine, trecho da pista é perigoso. Não tem acostamento. Os buracos foram tapados com barro. Uhu! Os veículos passam em alta velocidade. 1, 2, 3, 4, 5 5 Safety as you know is paramount okay. Hello. Oh my god. bunu biliyorum bak ağzına sıçılacak. Au, İçeri girdi. Oh my God. Selamünaleyküm.